Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Babalar Günü yaklaşıyor. O zaman babamıza hediye almak üzere biz nereye geldik? Marmara Forum Bakırköy Mediamak mağazasının önündeyiz. Birazdan içeri girip babalarımız için hangi hediyeleri alabiliriz? Ne gibi hediyeler alabiliriz? Buna bakacağız arkadaşlar. Farklı farklı kategorilerde bazı önerilerimiz olacak size. Hepsini bakıp siz de kendinizde babanıza alabileceğiniz bir hediye mutlaka ve mutlaka bulacaksınız diye tahmin ediyorum. Şimdi gelin hep beraber bakalım babalar günü için hangi hediye alabiliriz. Evet arkadaşlar babamızı alacağımız en güzel en uygun hediyelerden bir tanesi tahmin ettiğiniz gibi tıraş makinesi arkadaşlar şimdi Sıraşma kese deyince aklınıza tabii birçok farklı farklı ürün de geliyor. Neden? Bakım seti olarak geçiyor artık bunlar. Bakım kiti olarak geçiyor. İşte saç düzeltmekten, sakal düzeltmeye kadar ne bileyim işte burun ve kulak tüylerini almaktan farklı işlevlere kadar birçok işlevi olan ürünler de var. Mesela Brown'un bu ürününü alıp babamıza hediye edebiliriz. Fiyatı da fena değil. Aynı zamanda bu saç kesimi özelliğine de sahip mesela. Bakın burada farklı farklı başlıkları da var ve bu başlıklarla beraber babalarımız daha şık, daha havalı ve daha karizmatik görünebiliyorlar. Biliyorsunuz koronavirüs süreciyle beraber evlerden çıkamıyorduk. E çıkamadığımız için de berberler de kapalıydı ve berberler kapalı olduğu için de biz tıraş olmayı öğrenmeye başladık erkekler olarak. E babamız da bunları öğrendiği zaman bunları kullanarak tıraş olacak, daha bakımlı hale gelecek ve bu sayede kendi kişisel bakımını da kendisi evde yapmaya başlayacak arkadaşlar. Bu güzel bir ürün. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi devam edelim. Mesela burada başka bir tane daha ürün var. Burada Philips'in bir ürünü var. Bu da One Blade olarak geçen bir modelimiz arkadaşlar. Bu da aynı zamanda sakal, bu bakın yazıyor zaten üzerinde, her uzunluktaki sakalı tıraş etme, kısaltma ve şekillendirme için One Blade diyor. Bu yani biraz daha böyle hani sakallı gezmeyi seven sakalına bakım yapmayı seven babalar için alabileceğimiz güzel bir tıraş makinesi. Söylediğim gibi farklı farklı seçenekler var. Yani bir tane tıraş makinesi yok. Sakal tıraşı için başka cihazlar var. Saçı da beraberinde kesebilen cihazlar var. Bu ürün sakalları şekillendirmek için kullanılan güzel bir ürün ve aynı zamanda güzel bir hediye olacaktır babalarımız için. Peki babalarımız için alabileceğimiz bir ürün daha var. Onu da şurada göstereyim. Nedir? Bu da aslında tam bir Sakal için kullanılan tıraş makinesi bu farklı farklı şekillerde sakal tıraşı yapmanızı sağlıyor hem kısaltabiliyor aynı zamanda eğer uzun sakallı seviyorsa babanız ya da tamamen sinek kaydı da yapabiliyor isterseniz ve eğer böyle şık görünmek isteyen güzel görünmek isteyen bir babanız da varsa ona alabileceğiniz güzel hediyelerden bir tanesi bu aynı zamanda su geçirmeme özelliği var yani banyodaki tıraş sırasında da sakal tıraşı olmak veya sakalları kısaltmak için de kullanılabiliyor. Evet sevgili teknolojiku takipçileri, babalarımızı alabileceğimiz hediyelerden bir tanesi ise hemen hem sağımda hem solumda görmüş olduğunuz bu televizyonlar. Biliyorsunuz babalar genelde futbol izlemeyi sever, film izlemeyi sever bu tarz eğlenceli içerikleri izlemeyi severler. Eğer babanızı mutlu etmek istiyor ve bir televizyon almak istiyorsanız babalar günü içinde güzel bir hediye olabilir arkadaşlar. Farklı farklı televizyon modelleri var tabi ki bütçeye göre işte özelliğine göre ama bizim önerimiz böyle akıllı bir televizyon alırsanız en azından işte uygulama yüklenebilir veya işte Netflix gibi platformları da yine yükleyip babanızı çok daha mutlu edebileceğiniz bir televizyon sahibi olmuş olursunuz. Birçok farklı seçenek de var. Dediğim gibi OLED ekranlardan tutun da LED ekranlara kadar LCD televizyonlardan farklı farklı özellikler olan televizyonlara kadar birçok farklı televizyonu yine bulabilirsiniz. Babanızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda istediğiniz televizyonu da hediye olarak alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi babamızı alabileceğimiz en mantıklı hediyelerden bir tanesi ise cep telefonu. Biliyorsunuz hepimiz hem anneler, babalar, çocuklar, kardeşler, halalar, teyzeler herkes bir cep telefonu kullanıyor. Ama bunlar eskiyor zaman zaman. İşte cep telefonu babamızın eskidi ise ya da biraz daha böyle güncel bir şey almak istiyorsanız cep telefonu en mantıklı hediyelerden bir tanesi olacaktır. Tabi burada cep telefonu alırken bazı noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Babanız için ne önemli? Mesela genç bir babanız varsa belki kamerası iyi bir telefon istiyordur ya da işte farklı özellikleri iyi olan bir telefon. Pil ömrü uzun bir telefon istiyordu olabilir ya da babanızın yaşı biraz geçkinse belki çok akıllı bir telefon yerine daha tuşlu bir telefona ihtiyacı da olabilir veya onu kullanmak istiyordur. Öyle bir cihaza da yönebilirsiniz. Farklı farklı fiyat aralıklarında farklı farklı cep telefonu modelleri var. Siz de babanızın ihtiyaçları, beklentileri ve en azından onu mutlu edebilecek noktada olabilecek bir telefonu seçip ona hediye olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, babamızı alabileceğimiz en mantıklı hediyelerden bir tanesi ise hemen şöyle hem bileğimde görmüş olduğunuz hem de şöyle elimde tutmuş olduğunuz akıllı saatler arkadaşlar. Akıllı saatler biliyorsunuz adım saymaktan kalp ritmini okumaya kadar birçok özelliğe sahip. Günümüzde alabileceğiniz akıllı saatlerin tamamı aslında bu özellikleri kapsıyor. E, ve aynı zamanda bunlar uyku takibi vesaire gibi özellikler konusunda da bizlere yardımcı oluyor. Yani babamızın sağlığını takip etme konusunda başvurabileceğimiz, e, alabileceğimiz en güzel hediyelerden bir tanesi. Bu arada illa akıllı saat olması gerekmiyor. Akıllı bileklikleri de aslında bu amaçla kullanabilirsiniz. Onların da büyük bir çoğunluğu hem kalp ritmini hem uyku takibini yapabilme özellikleri gibi farklı fonksiyonlara da sahip. Eğer böyle daha basit bir şey almak isterseniz babanıza bir akıllı bileklik alabilirsiniz. Eğer biraz daha böyle şekilli olsun, güzel de bir ekranı olsun, farklı farklı fonksiyonları olsun. Sağlık takibini de güzel bir şekilde yapsın. Hatta belki sporla ilgilenen bir babanız da varsa, mutlaka ve mutlaka bir akıllı saat seçeneğini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Babalar için en güzel hediyeden bir tanesi de bu akıllı saatler. Evet arkadaşlar, babalar gününde babamızı alabileceğimiz mantıklı hediyelerden bir tanesi ise bilgisayarlar. Biliyorsunuz son dönemde bilgisayarlar çok popüler olmaya başladı. Neden? Koronavirüs yüzünden evlerde kaldık, evlerden çalışmaya başladık. Belki de babamız da evden çalışıyor veya işlerini evden yapmak zorunda kalıyor. İşte güzel bir bilgisayara mutlaka ve mutlaka ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Farklı farklı modellerde, farklı farklı özelliklerde birçok bilgisayar satın alabilirsiniz ve babanıza hediye olarak da bu bilgisayarı verebilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgisayarların dediğim gibi hafiflik, ağırlık, özellik vesaire anlamında bir sürü çeşidi var arkadaşlar ve babanızın ihtiyaçlarına göre bu çeşitler arasında seçim yaparak ona güzel bir babalar günü hediyesi de alabilirsiniz. Babalar Günü'nde babamıza alabileceğimiz hediyelerden bir tanesi ise tablet bilgisayarlar. Özellikle böyle hani YouTube'da video izle, izlemek için ya da Netflix'te film dizi izlemek için kullanabileceğimiz tablet bilgisayarların farklı farklı boyutlarda seçenekleri de var. İşte 7 inçten başlayıp 12 inçe kadar farklı tablet boyutlarında alıp babamıza Babalar Günü'nde hediye edebiliriz arkadaşlar. Böyle bir seçeneğin olduğunda hatırlatmakta fayda var. arkadaşlar bu videoda sizlere babalar gününde babalarımızı alabileceğimiz farklı hediye kategorileri hakkında bilgi verdik ama eğer olur da ben bu kategorilerde değil de farklı bir kategoride hediye almak istiyorum ya da babam şöyle bir özelliği var bu özelliğe göre bana hediye seçenekleri sun derseniz açıklama kısmına bir tane link vereceğim o linkte babanızın özelliğine göre, örneğin sportif bir babaysa sporla ilgili ya da oyuncu bir babaysa oyunla ilgili farklı farklı hediye önerilerini de göreceksiniz. Babalar günü hediyelerimizle ilgili olarak yapmak istediğiniz yorum, eleştiri ve fikir olursa bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal adı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.